Merhaba değerli etik imza kullanıcıları, ben Süleyman. Bu videoda e-imza veya mobil imza yöntemiyle belgelerimizi imzalamak için etik imza platformundan yeni bir sürecin nasıl oluşturulması gerektiğinden bahsedeceğim. Öncelikle etik imza platformuna üye değilseniz, ücretsiz başlayın kısmından bilgilerinizi girerek hızlı bir şekilde üyeliğinizi oluşturup platformu deneyimleyebilirsiniz. İzninizle daha önceden oluşturduğum deneme sürümü ile giriş yapmak istiyorum. Platform'un ana sayfası bizi karşıladıktan sonra sol tarafta yeni süreç başlat kutusuna tıklayarak süreç başlatma ekranımıza gidebiliriz. Evet gördüğünüz gibi bazı özellikler kullanıma kapalı. Çünkü bugün bir deneme sürümüyle süreci devam ettireceğiz. Fakat daha farklı lisanslarda daha farklı imza ihtiyaçlarına çözümler sunabilecek özellikler mevcut. Evet. Sürecimizin ilk aşamasında e, imzalamak istediğimiz veya imzalatmak istediğimiz söz konusu belgeyi sürece eklememiz gerekiyor. Bunu yapmanın iki yöntemi var. Birincisi belgemizi e, bu ekranı bu alana sürükleyebiliriz. Veya bu alana tıklayarak e, belgemizi seçebiliriz. Belgemizi seçtikten sonra gördüğünüz gibi önizleme kısmında görüntüleyebiliyoruz. Herhangi bir pro problem olup olmadığını kontrol edip İkinci aşama olan imzacılar aşamasına geçiyoruz. İmzacılar aşamasında bizi 5 farklı alan bekliyor. Bu alanlardan birincisi Bu belgeyi kaç farklı imza yetkilisinin imzalamasını istediğimizle alakalı. İkincisi bu imzacının adı soyadı. Üçüncü olarak bu imzacının e-postası. E-posta burada önem arz ediyor çünkü Bu imza yetkilileri Bu süreçten bu belgeden böyle bir belgenin imzalanması gerektiğinden bu e-postalara gidecek bildirim yoluyla haberdar olacaklar. O yüzden e-postalara doğru girmemiz önemli. E, dördüncü olarak e, işlem tipini seçmemiz lazım. E, i̇şlem tipinde ise bu belgenin hangi imzalama yöntemi ile imzalanması gerektiği ile alakalı. E, son olarak da bir görsel imza e, seçeneğimiz var. E, i̇lk olarak birinci imzacı girerek hepsini detaylı bir şekilde anlatmaya başlayalım. İlk imzacıya girmek için tıkladığımda daha önceden başarılı süreçler oluşturduğum için Tekrardan bilgilere girmeme gerek kalmıyor ve buradan tıklayarak Bilgileri seçebiliyorum İlk imzacıyı seçtiğime göre işlem tipini seçelim İşlem tipi Sizin imzalama yönteminizle alakalı burada seçenekler sunuluyor paraf, dijital imza, elektronik imza, mobil imza şeklinde fakat Türkiye'de 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre yasal imzanın yerini alan ıslak imzanın yerini alan yasal imzalama yöntemi elektronik imza ve mobil imza olduğu için Ben bugün Elektronik imza ve mobil imzayı seçeceğim Sonra burada görsel imza seçeneğimiz var Hiçbir şekilde bir zorunluluğu veya bir yasal bir Gerekçesi olmamasına rağmen Belge üzerinde İmzalanmış görüntüsü vermek için veya imzalı alanları isimlerin altına doldurmak için bu şekilde el yazısıyla tamamen görsellik içeren bir imza yöntemini buraya sürükleyebiliyoruz. Dediğim gibi hiçbir şekilde yasal bir zorunluluğu bulunmayan tamamen görsel amaçlı bir imza yöntemi. Ve şimdi imzacı sayımızla alakalı ikinci bir imzacıyı veya üçüncü bir imzacı eklemek istediğimde Sağ üstten imzacı ekle kutusuna basmam yeterli oluyor. Bu kısımdan da imzacıların sayısını azaltabiliyorum. İkinci bir imzacı eklemek istediğimde de Erhan Bey'i ekleyerek sürece devam ediyorum. Onun da görsel imzasını Şu şekilde bırakabilirim. Evet sol tarafta gördüğünüz bir ve iki rakamlarından bahsetmem gerekirse burada sıralı bir imza yöntemine başvurulduğu anlamına geliyor. Bu yöntemde bu süreç başladıktan sonra birinci imzacıya bir bildirim gidecek e-postasına birinci imzacı imzayı atacak. İmza tamamlandıktan sonra imzalanmış belge ikinci imzacıya intikal edecek ve ikinci imzacıda imzasını attıktan sonra süreç tamamlanmış olacak. Ve sürecin tamamlanmasında itibaren dağıtım kısmına başlıyoruz. Dağıtım kısmı da tamamlanmış sürecin ve tamamlanmış belgelerin bir nüshasının veya birkaç nüshasının kimlere gideceği. Yine bu şekilde sağ taraftan kutucuğa tıklayarak dağıtım sayılarını arttırıp yine buradan azaltabiliyoruz. Buraya da kendimi ekliyorum. Evet son olarak da konu kısmı. Ve konu kısmının yanındaki artı tuşuna tıkladığımızda bir mesaj kısmı bizi karşılıyor. Bu alanda Kişilerin imzacıların bu belge hakkında fikir edinmesi, bu belgenin neyle alakalı olduğunu ve onlara bırakmak istediğimiz Bir mesajın olup olmadığıyla alakalı Buraları da dolduruyoruz. Deneme yazıyorum. Deneme için imza Ve süreci başlatmam için herhangi bir engel kalmadı. Ve sürecimi başlatıyorum. Siz görmüyorsunuz ama sağ tarafta bir başlat kutusu var. Buraya tıklayarak sürecimi, işlemimi başlattım. Başlattıklarım başlığı altında sürecimi görüyorum ve sol tarafta yine başlattıklarım yazısından da ulaşabileceğim bir alan. Şuraya tıklayarak sürecin detayına inebiliyorum. En soldaki kutuda imzalamam gerektiği imzalanacak belgeleri görüyorum. Ortadaki kutu imzacılar kutusu. E, buradaysa yine imzacılarımı görebiliyorum ve bir, bir takım opsiyonlar mevcut. Bu opsiyonlar e, Süreç başladıktan sonra da imzacı ekleyebiliyoruz. E, sonra e, Bu kişilere tekrar bir posta yoluyla e, bu giden bildirimleri tekrarlayabiliyoruz. Alternatif yani bu imzacı yerine de imza atsa kabul edilebilecek bir imzacı ekleyebiliyoruz veya imzacıları kaldırabiliyoruz. Ee, ve yine e-posta yolu aktif görünüyor fakat e, Buraya bir telefon adresi girerek E-postaya ulaşamadığımız zamanlarda SMS yoluyla e, Bu kişileri Bu süreç e, konusunda bilgilendirebiliyoruz WhatsApp entegrasyonumuz da mevcut fakat e, Onun için ayrıca bir lisans gerekiyor Yine detayı kapattığımızda Tarihi imza tipini e, İşlemin e, İşlemde olup olmadığını, reddedildiğini veya tamamlandığını görebildiğimiz bir açıklama kısmı. E, ve yine işlemin e, ne kadar çok ilerlediğine dair bir e, yüzdelik dilimli süreç kısmını görüyoruz. E, oluşturduğumuz e, süreç bu şekilde. Bundan sonra bize gelen e-posta bildirimiyle süreci e, imzalama yoluna gideceğiz. Bunu da farklı videolarda e, yine birlikte yapacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.